Herkese merhaba, sevgili canlar, değerli dostlar, erenler. Ben Cem Kervan, bu hafta Naktimon adlı bir değişi paylaşmak istiyorum. Ee, bunu eskiden yazmıştım. Ee, eskiden ismi Nikodim idi. Ama telaffuzum biraz e, çok iyi değil. Onun için herkes Nikotin diye söylediğimi düşünüyordu. Nakdimon diye değiştirdim. Zaten adamın ismi Naktimon. Yani e, İbranice'de Nakdimon ismi. Her neyse, Naktimon kim? Neden önemli? İncil-i Şerif'in Yuhana Suresinden okuyorum. Naktimon adlı bir adam vardı. Ferisi cemaatinden. Yobaz, bana katı bir cemaat. E, Ferisi cemaatinden ve Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Bir akşam hava karardıktan sonra İsa ile görüşmeye geldi. Prim, hepimiz biliyoruz ki Hak seni bize öğretmeye gönderdi. Gösterdiğin kerametler Hak'ın senile olduğunu ispatlıyor. İsa Naktim ona şöyle cevap verdi. Emin ol, bir can yeniden doğmadıkça Hak'tan gelen şahlığı göremez. Şimdi bu yeniden doğmadıkça ifadesi aynı zamanda yukarıdan doğmadıkça diye tercüme edilebiliyor. Hem yeniden doğmadıkça, hem yukarıdan doğmadıkça ee, diye tercüme edilebiliyor ki her ikisi zaten doğru yani yeniden doğmak gerekiyor ve yukarıdan haktan doğmak gerek. Nakdimun İsa'ya ne demek oluyor? Koca insan nasıl yeniden doğabilir? tekrar anasının içine girip bir daha doğabilir mi sanki diye sordu. İsa ona şöyle dedi. Emin ol, hem sudan hem ruhtan doğmadıkça hiçbir can hakdan gelen şahlığa giremez. Tenden doğan insan ancak tendir. Maddi hayata sahiptir. Kutsal ruhtan yeniden doğan can ise manevi hayata da sahiptir. Bu yüzden yeniden doğmalısınız dediğime hiç şaşırma. Meltem istediği her yerde eser. Sesini duyabilsen de nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilemezsin. Tıpkı onun gibi bir can nasıl ruhtan doğar. Onu anlayamazsın. Evet ve bu sözlerinden esin alarak e, bu deyişi yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Yahudi önderi Hak'tansın dedi İsa'ya gelerek İsa ona kısa bir cevap verdi Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Doğmayan hakkı göremez Hakibiyetine asla giremez Hem sudan hem ruhtan gerek doğmamız Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Naktimon, sordu bu nasıl olacak? insan rahmine mi girecek? İkinci kere mi girip çıkacak? Yukarıdan yeniden, doğman gerek aman Yukarıdan yeniden Doğman gerek aman Bedenden Doğan beden dediysa Yap Ruhtur, ruhtan doğan ise Şaşma tekrar doğman gerek dedimse Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Yukarıdan yeniden doğman gerek aman Rüzgar eser Sesini işitirsin Nereye dön geldiğini bilemesin Ruhtan doğan böyledir şaşmayasın Yukarıdan yeniden duman gerek aman Yukarıdan yeniden Doğman gerek aman Yukarıdan yeniden Doğman gerek aman Yukarıdan yeniden Doğman gerek aman Evet hepimizin yeniden doğmamız gerekiyor. Yukarıdan, Hak'tan doğmamız gerekiyor. Hak'tan gelen şahlığa girebilmek için.